dolar, 18.63, Euro 19.62, 6077.50, Borsa 4.963 ve Bitcoin 17.86 ile bir yükselişle kapattılar. Türk karasularında 50 yıl sonra ortaya açıkanın türü gören balıkçı kameraya sarıldı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan çarpışı itiraf geldi. 4 kez iman nikahı yaptırdım dedi. Galatasaray'ın yıldızı orta sahası Lucas Torreira'nın ayrılmak istediği iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndermesine Bakan Nurettin Nebahat'ten sert cevap geldi. İthal ekonomiyi komiserine bel bağlayamayız dedi. Portekiz taraflarına Ronaldo oynamalı mı diye soruldu. Çıkan sonuçlar şaşkınlık yarattı. Ablasını öldüren, katilen kan donduran ifade geldi. Yakalanmasaydım ailemin diğer fertlerini özürecektim dedim. ABD'li ünlü şarkı Kadip'e sahnede giydiği transparan türlü tutumuyla dikkatleri üzerine çekti. Malin kızı Yasemin Erbil'in dudak tutağa öpüştüğü anlar sosyal medyayı salladı değerli izleyenler. Suriye demokratik güçleri elebaşı mazlum attığı ABD'ye yalvardı. Suriye'deki en sadık müttefikiniz bizi unutmayın dedi ve bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.